60 saniyede musallat egze. Musallat egze bir Türk, Türk Koder tarafından yapılan bir Türk virüstür. Musallat egze görev yöneticisine erişmeyi engeller ve flash belleklere başka bilgisayarlara bulaşan bir virüstür. Boyutu ise 132 bin 608 byte, binlerce kişinin bunu indirmesiyle çoğu etkimizi almıştır. Onu tek temizleyecek program ise hakkını helal et egzeydi. O programda herkesin özür dilemişti. Çünkü herkesin yetkisini almıştı. Evet. Musalat egzinin resmini bulamadım. Onu şey yapmayın. Ama musallat egzinin hiçbir antivirüs temizleyemeyecek boyuttadır. Çünkü algılayamazdı. Evet arkadaşlar videomuz bu da <gülüyor> Eğlence mekanı sonucumuza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.